Mart dedi ben kapıdan baktırmadan hiçbir yere gitmem Kazmak körek yakmaksa sorun beni yormaz üşenmem Güya müjdeleyecek baharı sen şimdi buna sorsan Nisan'a verse biri bu güzel unvanı gücenmem Neyse ki geldi de çattı nihayet son günü Mart'ın Pet seni kızmıyorum sana yok değil artık Ormanlar yeniden doğuyor pınırından güller Mesleniyor hayvanlar işte bu uçlara barten Martta penarlar doğar dada novaya doğru akar